Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size 3x3 nasıl çözülür onu göstereceğim. Ve arkadaşlar e, Öncelikle bozmanız gerekiyor. Yani bozmasanız Nasıl yapacaksınız? Yani bozmasanız nasıl yapacaksınız arkadaşlar. Ben hemen bozayım. Ve arkadaşlar küpü bozdum. Şimdi öncelikle Bir dakika. Şimdi arkadaşlar Yukarıda bir artı yapmanız gerekiyor. E, ben Beyaz yapacağım. Artının bir algoritması yok ama şöyle yaparsanız küpü daha iyi yapabilirsiniz. Ee, kenar parçalarına bakacaksınız beyazların. Bakıyorum. Ee, beyaz ve kırmızı. Bunu o zaman beyaz kırmızının karşısına yapacağım. Yani yanına. Böyle Böyle yapınca gelmiyor. Böyle yaptığımda geldi arkadaşlar. Burası zaten olmuş. Şimdi burası bu kenar parçasını alayım. Şöyle bir dakika. böyle yaptığımda buraya geldi arkadaşlar. Kenar parçası böyle oldu. Şimdi bunu alacağız. Arkadaşlar şu an çok dar, dar bir açılı olduğum için kesinlikle çekmekte çok zorlanıyorum Fatih de biliyor düzgün çekebilmek adına onu çağırdım şimdi arkadaşlar bu turuncu onu söyleyeyim burada turuncu ve beyaz var turuncu beyazı böyle getireceğim ve artı olacak ve tüm renkler de böyle e, ikili olmuş olacak yani bu küp çözmek için önemli bir şey sonra köşe parçalarını yapacağız bunun için e, köşe parçasını getiriyoruz renklere uygun bir şekilde. Burası beyaz yeşil e, kırmızı beyaz yeşil kırmızı sonra e, bunu tam aşağıya alıp bunların çaprazını alıp aşağı sol yukarı sağ yapıyoruz aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ olana kadar yapıyoruz aşağı sol yukarı sağ ve en sonunda oluyor arkadaşlar burası da olmuş oluyor sonra şöyle bakıyorum turuncu mavi beyaz turuncu mavi beyaz yine aşağı sol yukarı sağ yapıyorum aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ getireceğim gelmiş zaten aşağı sol yukarı sağ yaparak oturtuyorum Bu arada arkadaşlar bunun köşe parçalarını şöyle gelip böyle çevirmediğin süreci her zaman küp tamamen olur. Şimdi bakıyorum burada. Eğer bulamazsınız böyle getirin. Sonra buraya git getirin böyle yapın. Aşağı sol yukarısı. Zaten tek attım. Gördüğünüz gibi harika. Neyse. <gülüyor> Şimdi e, bu üçlüleri yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Ilk, yani üçleri yapıp sonra bu kenar parçalarını yapacağız. Şimdi mavinin üzerindeki renk kırmızıysa yani bunu bir sağa getireceğiz. Şimdi e, ilk önce sol solu yukarı tarafı üst tarafı sola atıyoruz. Sonra sağ tarafı yukarı çıkarıyoruz. Sağ atıyoruz, aşağı indiriyoruz. Küpü çözdüğümüz tarafı getirip bu beyazı yani sağ yaptığımız için bu beyazı sağ atıp böyle getirip böyle oturtturmuş oluyoruz. Videoyu tekrar tekrar e, izleyebilirsiniz. Yapamadığınız yerlerde. Bana yorumlardan yazabilirsiniz. Şimdi burada e, sola gelecek. Bunun için sağ atıyoruz üst tarafı. Şöyle yapıyoruz. Sonra sol tarafı yukarı çıkarıyoruz. Sola atıyoruz, aşağı indiriyoruz, küpü sol tarafa çeviriyoruz. Sola atıp yukarı kaldırıyoruz ve buraya oturtuyoruz. Buraya gelmiş oldu. Şimdi böyle çeviriyorum. Burası sağ gelecek. Şimdi arkadaşlar sola atıyoruz, yukarı kaldırıyoruz, sağ atıyoruz, aşağı indiriyoruz. Küpü çevirdik. So sağ attık, yukarı kaldırdık böyle oturtturuyoruz sonra burada artı yapacağız bunun için e, oluyor ama ve arkadaşlar çok acil bir durumdan dolayı videoyu durdurdum şimdi devam ediyoruz arkadaşlar burada e, bir artı yapacağız bu ortadaki renk olacak yani sarı bir artı yapacağız altta beyaz var üstte sarı o yüzden önümüze bir tane sarı kenar parçası alıyoruz bu da olabilir Sonra şöyle bir algoritmamız var. Önü böyle çeviriyoruz arkadaşlar. Bu kenar parçasını bulduğumuzda. Önü çevirdik. Sonra yukarı. Bir dakika. Önü çevirdik. Yukarı. Sol. Aşağı. Sağ. Böyle yapıyoruz. Bakıyoruz. Oturdu ve yukarıda artı oldu. Olmazsa diğer kenar parçasında da deneyin. Şimdi buraları yapacağız. Buraları üçlü yapacağız. Ben de böyle ikili olmuş. Ee, siz, sizde şöyle bir durum da olabilir. Bakalım. Sizde böyle karşılıklı da olmuş olabilir. Ee, hiç olmadıysa böyle çevirin. Sonra bulursunuz. Eğer karşılıklı olduysa. Şimdi yapacağım algoritmayı yapacaksınız. Bu karşılıklı olduğu için ikisi birinin sağını birinin sağımıza birini de solumuza alıyoruz. Böyle. Sonra e, yukarı sol aşağı sol yukarı iki kere sol yapıyoruz. Ve aşağı indiriyoruz. Sonra çeviriyoruz. Bakıyoruz. Çaprazlı olmuş arkadaşlar. Şimdi şimdi Birini arkamıza alıyoruz. Birini de sağımıza alıp yine aynı algoritmayı yapıyoruz. Yukarı, sol, aşağı, sol, yukarı iki kere sol yapıyoruz ve şimdi tüm üçlüler oldu. Böyle, böyle, böyle ve böyle. Hepsi oldu. Şimdi köşe parçalarını yapacağız. Baya hızlı ama <gülüyor> şimdi dakika sürecek değil mi? Yani o kadar da sürmeyecek. Şimdi arkadaşlar e, Buralar eğer hiçbiri olmadıysa yani mesela burada sarı sarı kırmızı sarı kırmızı yeşil olması gerek burada olmamış Burada sarı yeşil turuncu olması gerek burada da olmamış Burada sarı turuncu mavi olması gerek burada da olmamış ve burada da sarı mavi ve kırmızı olması gerek burada da olmamış O zaman rastgele bir yere önümüze alıp. Sağ tarafı yukarı kaldırıyoruz, yukarıyı sağa atıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz, böyle yaptık, böyle yaptık. Sol tarafı yukarı çıkarıp saat sola atıyoruz. Burayı aşağı indirip, sonra burayı da böyle getirip indiriyoruz. Sonra çevirdiğimiz zaman hepsi hala. Hiçbiri bozulmamış ve burası olmuş. Şimdi aslında şöyle olmasını bekliyordunuz değil mi? Ama aslında böyle olunca da oluyor. Yani şimdi önemli olan şu an sarı, yeşil ve turuncunun burada olması ve olmuş gördüğünüz gibi. Diğer taraflara bakıyoruz. Ve diğer taraflar olmamış. Olan tarafı solumuza alıyoruz. Yani burası olmuş. Bu köşe parçasını solumuzu alıp yine aynı algoritmayı yapıyoruz. Yukarı sağ yukarı sol yukarı aşağı sağ aşağı yapıyoruz ve şimdi burası oldu. Burası da olmuş ve burası da olmuş. Eğer olmadıysa olan taraflardan yine aynı algoritmayı yapın. Şimdi arkadaşlar e, buraya geliyoruz böyle tutuyoruz. Ee, olmayan taraf sağımızda yani tam şöyle oturması gerekiyor arkadaşlar burası şu an olmayan taraf diyeceğiz şimdi burayı aşağı sol yukarı sağ yapacağız olana kadar aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı şimdi sağ çeviriyoruz ve üst tarafı çevirip olmayan tarafı getiriyoruz sakın böyle gidip buradan yapmayın küpü bozarsınız Böyle yapın. Sonra yine aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ yapın. Ve küp bitiyor. Bakın ama son algoritmada yaptığınız zaman sağ çevirmeyi unutmayın. Sağ çevirmeyi unutursanız küp küpü yapamazsınız. Ve videomuz burada bitti arkadaşlar. Umarım beğenmiştirsiniz. Fatih sence beğen beğenirler mi? Videolarımı beğenmezler mi? Beğenmezler. Değil, beğeniyor, beğeniyor. Evet Değilmiş. arkadaşlar beğendiyseniz beğenme, beğen butonuna basabilirsiniz beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz Hayır hayır beğendiyseniz de beğen butonuna basın Hayır beğenmediyseniz dislike yazın yorumlarda neyse Kötüyse orayı yazın biz tekrar söyleyelim Evet arkadaşlar dakikasını söyleyeyim videoyu düzenleyip tekrardan atarım ben uğraşırım ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Bunu tekrardan diyorum çünkü çünkü ben bir israfçıyım. <gülüyor> <gülüyor> ben bir israfçıyım. Neyse arkadaşlar, anlamadığınız yerleri saniyesiyle yorumlara atın, yapmışını çek ve görüşürüz. Bay bay.